Maytay Federasyon seçimlerini takip eden tek basın olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve ilk röportajı başkanımla yapıyoruz. Başkanım şimdi diğer sporlarda döviz spor dediklerine bir dakika savunma sporu diyordum. Ama sizinkine ben de onu demem. Sizinki direkt dövüş sporu. <gülüyor> Belki de dünyanın en sert sporu. Yanlış mıyım? Doğrudur. Rink'te <gülüyor> yapılan en sert spor dallarından biri. Fakat bunu iyi öğrenirsiniz. İki kişi biliyorsa bir sakatlık çıkmaz. Bir de amatör müsabakalarda ciddi ekipmanlar... Ee, kullanılıyor. Ama profesyonel musabakalar çok sert gibi görünüyor ama ikisi de profesyonel olacak, olduğu için aslında çok ciddi bir sorun olmuyor. Yani bir gün beklenen atak, beklenen savunma olduğu için kişiler bu işi bildiği için herhangi bir yaralanma olmuyor. Yani bir futboldaki kadar bile yaralanma yok. Başkanım şimdi İki, sizi, ismen hep biliyorum ama tanışmak nasip olmamıştı ama bir Google'dan bir arattığımda 2000'li yıllardan beri bu sporun içerisinde olan yöneticilik yapan birisiniz. Evet. Ee, bugün başkan oluyorsunuz. Camiada sizi açık ara neredeyse 3-4 kat boy farkıyla başkan Öncelikle başkan. E, camia yani Maytay ailesine teşekkür ediyorum. E, ben 19 yıl önce bu Maytay Federasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na müraciye edip ee, önce spor dalı daha sonra federasyon olmasına sebep olanlardan biriyim. Yani o, o dönemin lideriydim. Fakat bugüne kadar e, federasyon başkanım Halil Durna ile beraber çalıştık. Ben onun yardımcılığını yaptım. Ama bugün e, ilk defa federasyon başkanı olarak e, aday oldum ve seçildim. Bu benim için e, çok önemli bir dönüm noktası. Çünkü birinci adam olmakla e, ikinci adam olmak arasında on derece fark var. Evet. Dolayısıyla şimdi Biraz daha e, sorumluluğu üstümüze alacağız, e, daha hızlı hareket edeceğiz, daha hızlı kararlar alacağız, daha çok e, bürokraside kurumlarla görüşeceğiz. Maytay'ı 2-3 kat daha büyütmek için bir iddiayla yola çıktık. Allah izin verirse bu dönemde değişikliği yani bu dönemin bittiği zaman insanlar bizim ne kadar çalıştığımızı ve ne kadar büyüdüğümüzü görmüş olacak. Şimdi Halil Başkanım kendim adaylıktan çekildi yoksa siz ben artık aday olacağım Yok deyince, kesinlikle Halil Başkanımla yapmadım. ben 3-4 ay önce, önce konuştum. Eğer aday olacaksan ben kesinlikle böyle bir şey düşünmem. 30 yıl daha da yapsa bu görevi ben başkan adayı olmam. Dedim ki eğer siz aday olmayı düşünüyorsanız devam edelim. Eğer olmayacaksanız bir çözüm bulalım. O dedi ki Hasan Yesen ol ya da birini bulalım. Ben dedim ki ben başka biriyle çalışamam. Kendim aday olayım. Ve bir gün gerçekleştirmek istediğim birçok daha proje var. maytayı olimpikleştirme projesi var. Maytay'ı... E, kurumsallaştırma ve e, kurumların içerisinde okullarda, üniversitelerde, spor dalı yapma e, e, temennimiz var, onunla ilgili projemiz var, süperlik projemiz var, profesyonel şube kurma projemiz var. Bunları ben e, daha hızlı gerçekleştirebilirim eğer direkt lider ben olursam. Allah Salim Başkan'ım da buradaydı kickboksta, o da sizin yanınızdaydı, o da desteğini verdi. E, sal de Salim Başkan'la dostluğumuzun bir sebebi de ben... E, Kickboks Federasyonu 1994'te kurulduğundan 2000 yılına kadar hep milli takımdan sporcu olarak yarıştım. Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda birçok uluslararası turnuvaya katıldım. ve Avrupa Şampiyonası'nda de derecelerim var, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final oynamış bir adamım. Dolayısıyla o benim önceki dönemde genel koordinatörümdü, daha sonra başkanım oldu. Ben o camiyan içerisinde koparak Maytay Federasyonu'nu kurdurdum. E, bugün e, Allah kısmet etti. Ben de e, federasyon başkanı oldum ama Salim Başkan e, bana göre bir 15-20 sene önce başkanlığa başladı. <gülüyor> ama orası zaten daha ilerledi. Şimdi kürsüde ne vaat ettiniz? Kulüpler neyi bekliyorlar sizden? 3 sene sonra, 2,5-3 sene sonra A Aslında e, Kürsüde e, diğer arkadaşlar işi ekonomiye dayandırdılar ama kulüplerin ekonomiyle bir sorunu yok. Bizim maytay spor kulüplerinin çoğu salonlarında Özel dersler vererek ya da gruplar çalıştırarak parayı bağımsız kazanabiliyorlar. Yani devlet evet. desteği vesaire ihtiyaçları yok. Bir faaliyetlere katılacakları zaman belki sponsor desteği arıyorlar. Onu da yine de sporculardan bir şekilde tedarik edebiliyorlar. Burada kulüplerin en büyük talebi federasyonlardan adil, hukuk, Milli takımların düzgün oluşturulması, antrenörlerin görevlendirilirken liyakate göre görevlendirilmesi. Yani sporcusu olan antrenörün çağrılması. Evet. Sporcusu olmayan, e, siyasetten baskı yapmış, bilmem birinin belediye başkanı, birinin milletvekili aradı. Sporcuyu milli takıma çağırın, e, antrenörü millete çağırın, biz bunu yaptırmadık, yaptırmayız. Geçmişte de yaptırmadık. Biz de sistem yarışma sonucuna göre milli takım oluşur, milli takıma göre de antrenörler oluşur. Antrenörlerin yapısına göre de idareci görevlendirir başlarına ve milli takım o şekilde yurt dışına gider. Biz burada hukuku, adaleti oturtturduk. Sistemin şeffaflığını otutturduk, Şampiyonlar ki kayıt e, görülebilir, denetlenebilir, izlenebilir bir hale getirdik. Bu yüzden insanlar bizden memnun. Normalde biz çok e, paralı olan bir federasyon değiliz. Bakanlığın belki en az bütçe alan federasyonlardan biriyiz ama... İnsanlar bizden para beklemiyor. İnsanlar bizden organizasyon ve organizasyonda adalet bekliyor. Hakkaniyet, bekliyor Hakkaniyet hukuk e kesinlikle e haksızlık ya da e merdiven altı işleri istemiyor. Direkt web sitesine yayınlanabilir kararlar görülebilir kararlar, denetlenebilir kararlar, kuralların e bilgisayarla çekilmesi, yayınlanması anında tüm e gruplara atılması yani denetlenebilir, görülebilir olması gerekiyor. Valla ilk mikrofonu ben uzattım. Eminim bu bir dahaki kongreye kadar en fazla uzatılan mikrofonda inşallah Klaspor mikrofon olacak. İnşallah, ben Sizin tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de başkan. çok memnun oldum. İnşallah, i̇nşallah faaliyetlerimizde de sizi davet ederiz. Maytay'ı daha yakından tanımış olursunuz. Çok teşekkür ederim başkanım.